Evet arkadaşlar Edremit'teyiz, Edremit Akçay yolundayız, Akçay Caddesi'nde otogarın karşısındayız, sanayi sitesinin karşısındayız. Magaz oto aksesuar diye yazıyor bakın kocaman. Gördüğünüz gibi. Burası oto aksesuar, oto otodöşeme, otomüzi sistemleri var burada. Hemen yaklaşalım. Bakın burası girişi, vitrini, basları görüyorsunuz arkadaşlar. Otomüzi sistemleri, hem satışı var hem montajı var. Bas, kolon, amfi görüyorsunuz arkadaşlar bunlar var burası vitrin hemen vitrinde görüyorsunuz bakın bayrakları, aksesuarları var gördüğünüz gibi bakın Pioneer diye orada görüyorsunuz kolonları görüyorsunuz arkadaşlar baslar var, baslar bunlar gördüğünüz gibi Şimdi içeri doğru giriyorum. Çelik akünün Edremit bayisi arkadaşlar. Onun haricinde otomüzi sistemleri, satış ve montajı var. Bas var, amfi var. Gördüğünüz gibi. Bakın burası vitrinin girişi hemen. Yukarı doğru çıkıyoruz. Oto döşeme, oto kılıfları görüyorsunuz arkadaşlar hemen yukarıda. Her türlü renk ve her türlü model için. Burada kılıf var arkadaşlar. Sağ tarafa dönüyorum. Yine sağ tarafta da bakın aksesuarları görüyorsunuz. Paspaslar var hemen girişte. Yine döşeme grupları var gördüğünüz gibi. Ertili renk ve model için var. Hemen çelik akü var aşağıda bakın. Çelik akünün Edremit bahisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İleri doğru devam ediyorum. Sol tarafta yine aksesuarlar var. Bakın taksi yazılarını görüyorsunuz. Yukarıda yine kılıflar var. Bir tane müşteri var zaten burada. Bakın ileride geziyor. Aksesuar alacak. Aksesuarlara bakıyor. Hemen sağa döndük. Bakın müzik sistemleri var burada. Anahtarlıkları görüyorsunuz. Bakın ayna var. Dikiz aynası. Anahtarları görüyorsunuz arkadaşlar. Uzaktan kumandalı anahtarlar var. Otomüzik sistemleri, kolonları var. Bas ve amfileri var. Bunların satışı var, montajı var. Pioneer diye bakın logo var orada. Kava Philips her türlü marka var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arabaların üstlerine takılan bagajlıklar var bakın onlar da var. Direksiyon kılıflarını görüyorsunuz arkadaşlar, direksiyon kılıflar da var. Mesela bakın burada otururken hemen sırta koymak için malzemeler var gördüğünüz gibi. Her taraf dolu arkadaşlar malzemeyle. Kredi kartı geçerli, fiyatları uygun. Buraya da gelebilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz. Adresi biraz önce ben size söyledim. Şimdi telefon numaralarını söyleyeceğim arkadaşlar. 373 53 0, 0 532, 648 17 92. Telefon numarası, cep telefon numarası. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Çok malzeme var arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi arka tarafa doğru bakın. Geniş arka tarafta koltuk çekyat pardon. Koltuk koltuk kılıfı ve döşemesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen sağa doğru dönüyorum. Yine koltuk kılıflarını görüyorsunuz. Bakın yukarısı komple her çeşit her marka var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen altta yapıştırma ürünleri de var bakın orada görüyorsunuz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa aksesuar, döşeme, otomüze sistemleri, satış, montajla ilgili buraya gelebilirsiniz. Fiyat sorabilirsiniz. Fiyatları uygun. Kredi kartı da geçerli. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.